Merhaba arkadaşlar, bugün nakit esaslı muhasebe ve tahakkuk esaslı muhasebe arasındaki farkı görmek için Bu örnek üzerinden hareket edeceğim Önce nakit esaslı muhasebe sistemini kullanarak hesaplayacağım Sonra da aynı şeyleri tahakkuk esaslı muhasebe sistemi ile yapacağım. Çok dikkatli dinleyelim burada Ayrıca bir fikir vermesi için söylüyorum Nakit esaslı muhasebe sisteminde bir müşteriden nakit aldığınız her durumda bunu gelir olarak göstereceksiniz. Ve her harcadığınız nakti masraf olarak kaydedeceksiniz. Bu kadar basit. Bu tekniği çoğunlukla küçük işyerleri uygular, daha büyük şirketlerse tahakkuk esaslı muhasebe tekniğini kullanırlar. Çünkü bu gerçek masraf ve gelirlerle örtüşür. Önce nakit esaslı teknikle başlayalım. Diyelim ki en başta hiç paramız yoktu. İlk ay size 100 liraya mal olan bir etkinlik düzenlediniz. Ve bu hizmetleriniz karşılığında müşteriniz size 200 lira ödedi. Belki de 200 lirayı işten önce de ödemiş olabilir size. Böylece almanız gerekenleri bu parayla almış olursunuz. Bunlar neler olabilir? Yiyecekleriniz olabilir, kağıt bardaklar olabilir, kağıt tabaklarınız olabilir, her neyse işte Yani geliriniz 200 lira Bu nakit esaslı muhasebeydi Ve malzemeleriniz için 100 lira harcadınız Belki birilerini de ücret karşılığında çalıştırdınız Ha Bir de kendinize de maaş ödediniz Eğer 200 lirayı aldıysanız ve 100 lira harcadıysanız bu durumda kardasınızdır. Kârınızı yeşille göstereceğim. Evet, kârınız 100 lira. Eğer sıfır nakitle başlasaydınız. Dönemin sonunda nakdiniz var demektir. Bu aynı zamanda ilk ayın sonundaki nakit olacak. 100 lira nakdiniz var. Şimdi gelelim ikinci aya. Yine bir etkinlik düzenlediniz ve 200 liraya mal oldu. Ama burada farklı bir şey var siz müşterinizle 400 lira olan ödemeyi gelecek ay almanız konusunda anlaştınız Bu ay 200 lira harcamak zorundasınız Belki bankamız bize hesabımızda para olmamasına rağmen para çekmemize izin verecek yani Bunu masraf olarak yazmalıyım Eksi olarak yazalım Bu zaten bizim giderimiz Böylece 200 lira kullanmış olacağız Fakat gelirimiz yok çünkü nakit esaslı muhasebe tekniğini kullanıyoruz Müşterimiz bu ay bize ödeme yapmayacak Yani gelecek ay bize 400 lira ödeyecek Bu sebeple bu dönemde gelirimiz yok 200 lira masrafımız var Kazancımız ne oldu tabi ki eksi 200 lira olacak Nakit durumumuza bakalım İkinci aya 100 lira nakitle girdik bunun 200 lirasını kullandık Yani banka hesabımızda eksiye düştük ne olacak peki? Bankamızda 100 lira borcumuz olacak. Şimdi gelelim üçüncü aya. Bir önceki ayın müşterisinden ne kadar gelecek bize? 400 lira. Ayrıca gelecek ay yapacağınız bir iş içinde avans olarak 200 lira alıyorsunuz ve bu ay hiç etkinlik düzenlemediniz. Ancak epey de bir paranız oldu bir önceki ayın müşterisinden 400 lira aldınız. Gelecek ay iş yapacağınız diğer müşterinizden de 200 lira aldınız Yani nakit esaslı gelir tekniğine göre ne kadar paranız oldu? 600 liranız oldu Üstelik bu ay hiç masrafınız da olmadı. Dolayısıyla kazancınız 600 lira Ayın sonunda 500 liranız var. Şimdi geldik dördüncü aya Son müşterinin işini yapıyorsunuz ve masrafınız 100 lira oluyor Dördüncü ayda harcamak zorunda olduğunuz rakam 100 lira Fakat bu ay geliriniz yok 100 lira kaybediyorsunuz, yani eksi 100 liradasınız Ve nakit bilançonuz 400 liraya inmiş oluyor Nakit esaslı gelir tekniği birçok işyerinin çalışma biçimidir Fakat burada bir sorun olduğunu görebilirsiniz Karımız gerçekten oldukça dengesiz görünüyor, öyle değil mi arkadaşlar? Bazen kardayız, bazen değiliz ilginç